Bye. Bir gün, uzak bir yolculuktan sonra nefes nefese kalbimin çarpışını sofanda sayacağım. Ömrümü vermek için ağzından çıkan sese kapını sol elinde aralıklayacağım. Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını Tanıdığım bir gülüş kıvrılacak içerde Vurur vurmaz duvara kapının kanadını Karşımda ürperecek halı sedir ve perde Korkma Sana ne dil uzatır Ne de el kaldırırım Gözümü kan bürümüş diye benden çekinme Nasıl birden düşerse Bir ağaca yıldırım Beni baştan ayağı Çarpar o lahsa inme. Sakın kalkma köşemden Isıttığın yerde dur, yine öpsün o dudak, sarsın o kol belini. Eşinde canımla ödüyorsam ne olur? Bir kadına inanmış olmanın bedeli.